Merhaba, mobilde depo yönetim sistemi nasıl kullanılır? Depo yönetim sistemine girdiğimizde, karşımıza oluşturduğumuz raf yerlerini görüntüleyebileceğimiz raf yeri listesi, raf yeri fişi listesi ve raf yeri fişlerinin girişini sağladığımız raf yeri fişi ekle seçenekleri gelmektedir. Raf yeri fişi ekle seçeneği ile raf giriş fişi ekleyelim. Fiş bilgilerinde yer alan irsaliye, fatura, sipariş, malzeme fişi veya herhangi bir belgeye bağlı değilse belgesiz türlerinden işlem yapacağımız belge türünü seçelim. Ardından belgeye ait fiş numarası, belge numarası veya fatura numarası bilgilerinden seçimimizi yapalım ve girişimizi sağlayalım. Bilgilerini girdiğimiz mal alım faturamız ekrana geldikten sonra başlat diyelim. Kalemler sekmesine geldiğimizde barkod ikonuna tıklayarak mobil cihazımıza gerekli izinleri verip kamera kullanarak barkodumuzu okutabiliriz. B ikonuna tıklayarak ilgili ürünün barkod, seri veya lot numarasının seçimini sağlayabiliriz. K ikonuna tıklayarak ise seçtiğimiz belgedeki stok kalem veya kalemlerinin seçimini sağlayabiliriz. Raf yerine gelerek stokumuzu yerleştireceğimiz raf yerinin seçimini sağlayalım. Ve işleme ekle diyelim. Diğer stokumuz için de aynı işlemleri gerçekleştirelim. Ardından tık ikonuna tıklayarak fişi kapatalım. Raf yeri listesine giriş yaptığımızda ilgili hücrede stokumuzun geldiğini görüntüleyebiliriz.